gâlel Öğrenci sordu la Mâ fes Ya üspet diyor, ne kadar güzel açıklıyorsunuz diyor Yani bu bir hayranlık ifadesidir, yani hayranlıkla dinliyor diyor Velekin, velakin, velakin dedin mi kafada sorular geliyor Soru sormak bir mahareti İyi ki böyle sorular sormuş yani Bu hoş bir metottur yani Hocam Müjüsüm arkadaşımız kaydı başlatacaktı da başlattım. Tamam başlamışız. Devam edeyim mi Evet hocam. Ya gözüküyordu normalde başlatmadı sandım da hocam o yüzden. Tamam tamam eyvallah. Siz halledersiniz o işleri Allah razı olsun. Evet. Bu bu soru sormak güzel bir şeydir. Soru 20 yarısıdır. Soru sormak kaliteyi gösterir. Hatta ee, yani hala unutmam yani. İlahetteyken bir fıksak hocamız anlatmıştı. E, so Sokrat iyi bir öğretmendir. tamam mı? İyi insan yetiştirir. Hiçbir eser yoktur ama yetiştirdiği talebeleri vardır. İşte onlardan bir tanesi de Aristo biliyorsunuz. Pardon Eflatun. Ondan sonra Aristo geliyor. Diyor. Şimdi ona bir metot vardır. Doğurtma metodu. Ne demek bu doğurtma metodu? Yani direkt bilgi vermiyor. Veya tamam yani sonucu vermiyor. Öğrenciye sorular sorduruyor. Tamam o sorularla yönlendiriyor ve bizatihi öğrencinin sonucu kendisinin bulmasını sağlıyor. Bu çok kalıcı bir şeydir. Eğitim metodudur. Ee, ama emek isteyen bir metot. yani öyle bir durumda, bak kendin çabalayarak buluyorsun, bu daha kıymetli olur. Tamam. Ama yani böyle hazır lokma geliyorsa, onun çok fazla kıymetini bilmeyebilir insan yani. Değil mi? Şimdi e, zengin babanın birisi oğlunu yetiştiriyor. Tabii diyor ki, oğlum bak, al şu her gün beş lira veriyor, al şu beş lirayı. Bunu çalıştır. Kazan, getir diyor. Neyse her gün veriyor ama bu 5 lira. Her gün de gene şey geliyor. 5 lira geliyor. Neyse. Abi pencereden atıyor. Ona hiç tımnamıyor bir. Bakıyor böyle olmuyor Kaynaklar kısalıyor. Harcamalar artıyor. Bir gün çalışıyor, üretiyor. Çalıştığı kazandığı 5 lirayı getiriyor. Tam atarken böyle şeyden pencereden tutuyor babasının. Hop baba dur ne yapıyorsun? Ona bir sürü ver. Yani anlatabiliyor muyum? Bu önemli yani. insan emek verdiği şeyin kıymetini gelir. Dolayısıyla e, bu eğitim işlerinde bu minvalde gitmesi faydalı olur. İnşallah sizlerin de okuyacağı günler gelecek diyelim. Veya okuyorsunuz, biliyorsunuz ayırıyorsunuz. Bizi imtihan ediyorsunuz. da bilemiyoruz artık. Ee, i̇nşallah öyle de diyelim. Evet. <gülüyor> Fakat üstad güzel anlattın da bana şu şunu bir anlatır mısın diyor. Mel <gülüyor> iman. İman nedir? Bunu bana bir anlatır mısın diyor. Kale'l alimu radiyallahu anhu Allah razı olsun. Alim dedi ki Ebu Hanife dedi ki El, eğer hızlı gidersem uyarın arkadaşlar. Tamam Bazen farkına varamayabiliriz. Ve mutlaka yani bunu Tekrar istirham ediyorum, yani takıldığınız, sıkıştığınız noktada mutlaka sorun yani. Tamam hocam. Yani en azından bir sizin zihninizde nasıl canlanıyor onu da görelim, yani ona göre e, hareket edelim. Ben düz bastı giderim yani, bir, bir, bir beni bırakın sonuna kadar okutta giderim yani. Onun için burada önemli olan siz dersiniz, bir sıkıntı olduğu zaman durdurun yani el ve tasdiku iman nedir tasdiktir başka vel marifetu bilmektir vel yakinu yani yakin yani bunu tam olarak Türkçeye çeviremiyoruz yani Türkçe'de geçmiş yakın yani yakından görmek yakınlık bir şeyin hakikatine neredeyse tam anlamıyla müttalî olmayı ifade ediyor, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey var. Yani hem bilişsel hem duysal bir tecrübeyi ifade eden bir kelime. Yani böyle söyleyeyim, bundan sonra yakın diye kullanayım, artık o çerçevede Allah için ikrar Bu da Türkçe geçti ama yani ilan etmek, söylemek, yani her insanların bileceği şekilde söylemek, ikrar olduğu farklı olarak ve İslam ve İslam'dır. İman bütün bunların hepsidir. Venasu tasdik-i onaylama tamam mı? Tasdik bakımından insanlar ala selaset-i menazile üç kısma ayrılırlar. Bak buralara dikkat. Hakikaten çok sistematik ve ilkesel anlatıyor. Yani aslında e, bize de bir uslup veriyor. Yani bu bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu iman konularındaki uslup, diğer insanlarla olan ilişkinizi de belirliyor. Yani gördüğünüz vaka, tecrübe bunu çok yakından hissettiriyor. Burada hakikaten e, uzak görüşlü, daha evrensel bir bakış açısı var. Yani bu önemli. Yani insanlarla kuracağımız ilişki açısından da önemli. Çok hoş detaylar var burada. Feminû Şimdi bu üç kısım dedi. Birinci kısım Men bu billahi ve bima da'em Yani Allah'ı tasdik etmek ve ondan geleni tasdik etmek. Nasıl? Bi kalbihi ve lisani. Hem kalbiyle hem diliyle bunları tasdik etmek. Birinci sınıf bu. İkinci sınıf ve minhum buradaki min, mini bâdiyedir. Yani, yani kısımları belirtir. Bir bütünün bir kısmını belirtir. ve minhum men yusaddigu bilisânihi ve yukezzigu İkinci kısım nedir? Diliyle tasdik eden ama kalbiyle yalanlayan yani kalbiyle inkar eden bir ikinci kısım insan ve minhuk üçüncü kısım insan ise imen yusakdipu kalbihi ve yukeddipu bir yani kalbiyle üçüncü kısım kalbiyle tasdik eden ama diliyle inkar edendir yani şu üçüncü kısmın vurgusunu belki başka hiçbir halimde bu kadar bulamazsınız Hem yani. yani bu bağlamı çok detaylı ve geniş bir şekilde ele alır. Hocam, <gülüyor> üçüncü kısımına girenlerin e, yani ha. durumu ne kadar doğru? Kalbiyle doğrulayıp deliyle inkar etmek. Ha, Aslında diliyle de... Deliyle de... Zeynep sen misin? Ayfer Duyko Hocam. Ha, Ayfer sen misin? Evet. İhtiyar bir şeyi de göremiyorum. Ee, tabii metni açınca şey küçülüyor. <gülüyor> Afer. E, şimdi onun cevabını. Şimdi onun cevabını verecek yani. Evet tamam. Yani ee, sen, senin e, zihnini bulanık bırakmayacak. Ben de ses pek iyi değil de o yüzden pek anlayamıyorum şu anda. Öyle mi? Ne yapabiliriz şimdi? Muhammed böyle daha iyi dedi ya. Yani ses daha iyi oluyor. Benim sesim gelmiyor mu şu an sana? Hocam benimle alakalı galiba bu programda e, sorun yaşıyorum ben. He anladım. Ya şey telefondan mı biliyorsun? Evet hocam. Ne ben. Ya belki şey olabilir ya. Yani e, sesini açmadığın bir yer olabilir. Yani böyle e, kardeşim kardeşim belki biliyordur, meraklıdır. Onlara bir baktır da. Yok yok öyle değil. Evet. E, açık şu anda da şey yani Hı -hı. yayın geliyor. Böyle şey değil. Tam net değil yani bu programda. Anladım. Ben de telefondayım ama bir sorun yok yani. Hı -hı. Benim bu programda Kesin. var bir sıkıntı. Yani hayırlısı. E, elden geldiği kadar takip etmeye çalışalım. İnşallah hocam. Allah, da, Allah ötesini kolaylaştırır inşallah diyelim. Evet, sağ ol hocam. E, yani e, bu tür durumlarda Yani şöyle bir şey yapmak güzel olur Hiç imkan olmayanlarla karşılaştırmak Bu şükrü getirir Tamam Ya bak Hiç telefon olmayan Eğitim imkanı olmayan Ya bundan yüzyıl bin yıl öncesini düşünün Kağıt bulamayan insanlar vardı Allah şükür Yani telefonun sesi az bile olsa gene şekilde dinleyebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ama daha bizden imkanları daha iyi olanlara bakmak da arzmi artırır. Ya benim neyim eksik? Ya ben de çalışayım, bunları elde edeyim demek. Tam böyle e, hayata çift yönlü bakabilmek de insanı ileriye taşır. Evet, hâlen mütealli bu. Öğrenci sordu. لقد فتحت لي yani hakikaten çok önemli bir alan açtınız bana diyor. Mesela ben ehtedi إليها yani böyle kafamı karıştıran bir türlü sonucuna ulaşamadığım, doğruyu bulamadığım bir konuda bana alan açtınız. Yani bana cevabı verdiniz demek istiyor. zihnimi açtınız, aydınlattınız beni diyor. Esdirni An ehlı hadihl mene zilik Üstad diyor yani bana bu üç kısım insanın insandan bahsetti. Nedir bunların? Ayfer'in sorusunu burada soruyor. Ehum indallahi mu'minler. Bunlar Allah Allah'a göre mümin midir bunlar? Bu üç kısım Allah'a göre mümin midir? قالَ الْعَالِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ Allah rahmet eylesin. Alim dedi ki: "Men sattada billahi ve bima caa min indillah." Yani Allah'ı tasdik eden, ondan geleni tasdik eden. Nusur kalbihi ve lisanih. Hem kalbiyle hem de diliyle bütün bunları tasdik eden kimse, "Fehu indillahi ve indan nas mu'min." Yani iki bağlamı da dikkate alarak cevap veriyor arkadaşlar burada. Yani Allah'a göre nasıldır? Bunu neden çıkarıyor? Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinden hareketle çıkarıyor Yani Allah göre derken gene kendi görüşü Bunu bunu şey olmaydı. Unutma. Hem Allah'a dikkat alıyor hem de toplumu dikkate alarak bir cevap veriyorsunuz. Bu kişi, yani hem kalbiyle hem de diliyle e, tasdik eden kişi hem Allah'a göre hem de insanlara göre nedir? Mü'mindir. sattaka سَدَّقَ بِلِسَانِهِ وَكَذَّبَ بِقَلْبِهِ Diliyle tasdik edip de kalbiyle inkar edene gelince bu da كَانَ indallahi اللّٰهِ تَافِرًا. Allah' Allah'a göre kafirdir. Yani Allah katında kirafildir. Ve inda'n-nasi'u minen. İnsanların nezdinde, insanlara göre de mümindir. Yani i̇nsanlara, insanlar nezdinde de mümindir. Niye? İnsanlar iyi e görmezdim, kalbini görmüyor. Şimdi açıklıyor. Çok muhteşem bir açıklamadır burası. İyi takip edin. Li'enne'n-nase la ya'lemuna ma fi qalbihi. Niye? İnsanlar onun kalbindekini bilemezler. Kalptekilerin kalptekini bilmemiz hiç mümkün değildir. Yani kalptekileri bileceğiz diye insanlara zulmetmek en büyük zulümdür. Olmaz zaten ya. Yani. Ne kadar uğraşırsan uğraş. وَاَلَيْهِمْ en يُسَمُّهُ مُؤْمِنَ Dolayısıyla kalptekini Kalbindekini bilemedikleri için onu mümin olarak isimlendirmeleri gerekir. Bima zahara min al Niye adamda ne var? Açık bir beyan var, değil mi? İnsanlar arasında bir açık bir beyanda bir hadi şahidet yani diyerek, böyle bir şahidet getirerek. Yani veya böyle bir şahit böyle bir tanık olma durumu var. İnsanlar ne oluyor? Buna tanık oluyorlar. Adam ben Müslümanım. Vele se lehum an yataklefu ilma ma fil kulubi. İnsanlar kalplerdekini bilmekle yükümlü değildir. Bu bir ilkedir arkadaşlar. İnsanlar kalplerdekini bilmekle yükümlü değildir kalplerdekini bilmek ancak Allah'a ait, Allah'a mahsus bir şeydir. mümin ikinci kısım evet Ayfer zannediyorum cevabını aldı. Değil mi Ayfer? bu Ben üçüncü kısımları sormuştum hocam. Ha üçüncü kısım o zaman geldi. Tamam üçüncü kısım geliyor şimdi. İyi dinle. Tamam, buraya. buraya iyi kulak ver. Ve kısma gelince, men yakunünde Allahı mümin. Allah'a göre, Allah katında bu insan mümindir. Tamam? Ve inden nesi kafir? Ama insanlara göre de kafirdir. Ve dolayıkı, bu nedir? Bi anne, rjula, adam, yakunu müminen bilâhi. Allah'a iman etmektedir ama bunu açık etmedi ve yazarın kufru fi halit takiyeti bilisene yani takiye durumu kendisini gizleme yani imanını gizleme zorunluluğundan dolayı yani inkar ediyormuş gibi gözüküyor yani adam buna mecbur yani şeyleri düşün yani şu an çok detaylı anlam bilmiyor mu? Moris Morisku Harvart, duydunuz mu? Morisku. Duydunuz mu hiç? Duyduk hocam. Endülüs Müslümanlar hocam. Endülüs Müslümanlar. Hangi Endülüs Müslümanlar? Zorla Hristiyanlaştırılmış Müslümanlar. Tamam bak. 1492 Kırnata Sultanlığı gidiyor. Yani artık hiçbir şey kalmıyor yani. İspanya. Anak arasında e, Müslüman hakimiyeti kalmıyor ama birçok Müslüman var orada. Yani Müslümanlar hala yaşamaya devam ediyor. Hatta ara ara isyan bile ediyorlar. Ama tabi zorla Hristiyanlaştırıyor. Ta 1609 yılına kadar yaşamışlar. Nereden baksanız bir 120 yıl. Yine yaşamaya devam etmişler. E, ve bu insanlar e, gizlemek durumunda kalmış. Baskı var, ne yapsın? Veya işte e, bu Çarlık zamanındaki Rusya'daki Müslümanları düşünün. Adamlar baskı altında, ne yapacaklar? Veya işte en basitinden Ammar bin Yasir'i düşünün. Yani bu tür şeyler olabilir. Yani bir insan durduk yere kendisini gizlemez. Nerede gizler bir insan? Kendisini güven içerisinde hissetmediği yerde gizler. Evvela can güvenliği gelir. Bunlar e, önemli Diyor ki işte bak bu takiye durumunda. Yani buradaki takiyeden masa şeyi anlamayın. Şiirlikteki takiyeyi anlamayın. Onlar işi iyice abartmıştırlar. Tamam. Yani e, tamamen ister iyi olsun, ister kötü olsun bütün insanları aldatıcı bir şeye evletmişlerdir bu kavramı. Yani bu e, Şiilik bir nevi bu batıdaki Katolik Kilisesi'ne benziyor arkadaşlar. Diyalog, diyalog der. Aslında arkasındaki şey nedir? E, muhatabını Hristiyanlaştırmak Hristiyanlaştırmaktır. Bunlarda da buna benzer bir şey var. Takrib diyor işte, takip diyor, mezahib. Yani o mezheplerin yaklaştırılmasından anladığı şey karşısındakini kendisi gibi yapmak. Neyse buradaki tamamen farklı ve tamamen insani insani bir ee, yani insanın canı o zaman yapmış olduğu bir izleme durumu. Evet yani şunu unutmayın arkadaşlar yani insan insan yani e, insanda öyle bir yetenek var ki her şeyi zıttına dönüştürebiliyor tamam mı? iyi kötü kötüyü de iyi yapabiliyor böyle bir şey var yani. E, Azmımken zalime dönüşebilir, zalimken mazluma dönüşebilir. Öyle enteresan bir şey yapısı var. Onun için öyle e, insanlık tarihi çok kestirilebilir bir şey değildir yani. Büyük emek ister. Anlamak için, okumak için. E yine tam tam anlamıyla e, kestiremezsiniz. Yani insanı insan yapan da belki bu. En temel hususiyetlerden bir tanesi bu. Bunu becerebilen başka hiçbir varlık yok yani şey anlamında söylüyorum. Sorumlu varlıklar anlamında değil. Sorumlu varlıklarda olan şey bu. Buralar önemli. Hayısemmiyi <gülüyor> isimlendirir. Bunu isimlendirir. Yani kalbiyle iman ediyor ama diliyle itiraf ediyor. Hayısemmiyim, ben la yarifu. Bu durumu bilmeyen kimse bu insanı isimlendirir. Ne olarak? En neuyetle Bu mütteki olduğunu. Bu kişinin mutlaki olduğunu bilmeyen bir kimse onu isimlendirir. Nasıl, nasıl isimlendirir? Kafir. Kafir olarak isimlendirir. Ve hua indallahi mu'min. Bu fakat Allah katında nedir? Mü'mindir. Burada şunu da görüyoruz. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Yani bir insana bunlar esma ve ahkam konusudur. Ahirete mütalip konulardan bir tanesi. Esma yani kişinin e, ahirette e, ahiretteki ismi, ahkamda bu isimlere uygulanan hükümler. Yani müminlik bir isimdir. Cennet cennete gitmek bunun hükmüdür. Yani bu konuda aslında belirleyici olanın Allah olduğunu gösteren ifadelerdir belli bir, yani bir kimse bir insanın kafir mi veya mümin mi olduğunu belirleme yetkisine sahip değildir bunu ben her zaman söylerim bir daha söylüyorum bu yetkiyi kendisine gören bir insan haşa ilahlık taslıyor demektir yani kullar Allah'ın kulları nihai anlamda bu ismi de verecek hükmü de verecek olan Allah'tır yani bu açıdan sınırımızı bilmemiz gerekiyor. Hakkimizi aşmamamız gerekiyor. Ama maalesef bu sınır çokça aşılıyor. Ve yani birçok insan bunu din adına yapıyor. Sanki kendisinden yüklenmiş bir vazife insanların böyle kimlikler ne olduğunu anlayacak. Ondan sonra hemen bir düzeltme ameliyesine girecek. Bunlar çok tehlikeli sularda yüzmeye benzer arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Qala mutallimu öğrenci dedi ki, öğrenci sordu ki: "Laqad waqta'ta Yani burada adil kavramı genellikle doğru anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Yani doğruyu çok güzel şekilde açık açıkladınız. İşte. Ve lakin fakat yani şöyle bir durum görüyorum sizde. Yani bu sözlerden üzerinden şöyle bir soru çıkıyor diyor teksurel yani şimdi sizin sözünüze baktığımız zaman yani böyle sanki iman artıyor gibi bir durum var. Ne dediniz işte inen imane iman nedir? ve tasdiku tasdik dediniz vel marife tu vel ikraru yakin. Bütün bunlarla siz iman dediniz diyor. Yani sanki imanın çeşitleri sayıları arttı gibi. Nedir bu durum? Bunu bana bir açıklayabilir misiniz diyor. Galen alimu, rahimahu Allahu, Allah rahmet eylesin alim dedi ki, bak burada da yine bir usul öğretecek arkadaşlar. Çok harika bir usul. Yani şu bu dinleyin, sanki bugünkü durum gözünüzün önüne gelecek. Tamamen yaşadığımız bir gerçekliğe parmak basan bir usul burası. Allah, yani Allah seni ıslah la tekunanna minkel acelatu bu ya aceleci olma yani, yani hot diye ya, yani sazan gibi tabirindeyse sazan gibi her şeye atlama bir dur ve tesbutu ve tesbutu feteya yani bir dur bir şu fetvaları bir dinle Tamam mı? Bir, şöyle bir anlamaya çalış ve in enkerte şey en milmez kuruleke. Eğer sana bu anlattığım şeylerden herhangi bir şeyi kabul etmezsen, fesal bir sor bakayım ya antepsiyiliği yani bunun bir şeyini sor, anlamını sor. Benzetmek gibi olmasın da yani bu çenesine le, leşmanın bir filmi vardı değil mi? Bilo Ağa Maho Ağa. Hatırlıyor musunuz? Bilo'yu Bilo kandırırdı bu durmadan. Arkadaşlar oradayız değil mi? Evet hocam. Buradayız evet. hocam. Evet hocam. Buradayız. Tek başıma kalmış gibi geldi. Bilo'yu hep kandırırdı. Nasıl? Nasıl? Yaptım ama niye yaptım ama? Anlatacaksınız. Ha ah, ah, ha Yani bilo, bilo yap kandırır Maho. mahalle ne, ne, ne derdi? Ya, yaptım ama bir sor. Niye yaptım? Yani benzetmek gibi olmasın da. Yani bir sor. Yani, şey hemen yani soruların varsa, kafana yatmıyorsa bir sor. Bir anla. Bir önünü, arkasını bir anla. Ondan sonra yani e, İn kunter, buna şer, samimi samimi adam Samimi bir insan ne yapar? Hiç öğrenir, ne olduğunu kahmeder. ondan sonra hareket eder. Eğer samimi değilse, adamın gizli bir gündemi varsa, değil mi? Birilerine tabir edilirse gol atmak istiyorsa, o çok rahat, hemen böyle didikleyip didikleyip alıp çok rahat, ne yapabilir? kullanabilir. Maalesef bu çok kötü bir e, iltiyat, kötü bir ahlak. ama çok da yaygın kullanılan bir şey bu. Önümüz toplumunda. Yani gerek medyasında olsun, gerek insanlar arasında olsun. Bu çok şey değil yani. Hoş bir şey değil. E, kutuplaşmaları ve sıkıntıları getiren bir şey. Samimi olmak gerekiyor ve yani insanlarla oturup konuşmak gerek. Yani şunu bir kere baştan kabul edelim. Ya herkes bizim gibi olmaz, olamaz, herkes e, aynı tonundan çıkmış ol, ol, olamaz. Ya, i̇nsanın tabiatına aykırı bir şey. Önemli olan nedir? Ya oturup konuşabilmektir. Yani belli ortak noktalarda buluşabilmektir. Önemli olan bu. Yani çokça söylüyoruz bu sözleri, keşke söylemeseydik ama e, maalesef e, vaka durum onu gerektiriyor. Evet sarup bir yani bir söz vardır, bir düşünce vardır ki muhtemel muhtemelen yesma'u'l insan. İnsan onu işittiğinde fekrahu, hoşlanmayabilir. Hoşuna gitmeyebilir. Feza bir bi tefsiriha fakat o düşünce, o söz kendisine açıklandığı zaman radiya biha. beğenebilir değil mi? Açıklandığı zaman Ölünün arkası ne oldu? وَلَا تَكُونَنَّ Olma. Nasıl olma? فَالَّذ۪ي يَسْمَعُ كَلِمَةً Bir sözü duyup فَيَكْرَوَا Sevmeyip, ondan sonra hemen sevmeyip سَمَّ يَتَفَوَّهُ بِهَا O sözü böyle ileri geri o sözle ilgili ileri geri konuşup iradeteşşeyni ileri geri konuşup kusurlarını ortaya çıkaran feyüzîvuhâ beylennâsi ve bu şekilde insanlar arasında yaymaya çalışan fitneci bir adam gibi olma. Ne kadar güzel şeyler söylüyor değil mi? Yani tespit güzel ama olan şeyler güzel şeyler değil. Yani bu adam şöyle de demez yani. Eğer adamın şeyi böyleyse, kötüyse. Asya en yekunu en yekune lihedil kelimeti tefsiru. Ya ben bu sözü duydum ama bunun belki bir açıklaması vardır. Ve veçum. Yani bir belli bir noktadan bakıyordur. Yani benim daha şu an idrak etmediğim, bilmediğim hakkında bir sahibi olmadığım bir yön vardır. O yönden hareketli konuyu açıklıyor. Bu yani böyle doğru olan bir yönden açıklıyordu belki ama ben bilmiyorumdur öğreneyim. Öyle <gülüyor> alemuhu ben e, bilmediğim bir şey. F L sahibi ya bunu bir arkadaşıma sorayım. An yani tefsir bunun açıklaması nedir önce bunu bir öğreneyim. ev allee kelibetun cered ala lisanhi. O söz bunun onun ağzında Olamıyor ama وَلَمْ يَتَعَمْمَتْ بِهَا Belki de bu milletin anladığı şeyi kastetmiyor. Dolayısıyla فَيَنْبَغِيْ لِي Bana gerekir, ne gerekir? اَتَى تَبْبَتَ Emin olmam gerekir. Yani bu doğruyu mu söylüyor, yanlışı mı söylüyor? İlk önce bu konuda bir emin olmam gerekir. وَلَا أَفْضَحَ سَاحِبِينَ Yani hemen kesin bir bir sahip olmadan arkadaşımı Afişe etmemem gerekir. Şöyle şerefsiz, şöyle demiş Allah belasını versin tamam mı? gibi afşe etmemem lazım. Vele <gülüyor> eşinehu lekenememem lazım. Yani itibar sültesi yapmamam lazım. İnsanlar nezdinde kötülememem lazım. Yani ne zaman kadar hatta âlemu ma ve Yani o sözünün açıklaması açıklama yönü nedir? Onu bilmeden Bunları yapmamalı lazım demez. Kim demez? Adliyeti, samimi olmayan bir kimse bunlara ne yapma dikkat etmez. Değil mi? Evet, buraya kadar var mı arkadaşlar? Kaçırdığınız, sormak istediğiniz. Evet, şey e Konu içerikli soruları yine hatırlatayım arkadaşlar, yani burada metin içerikli soruları soralım, metin içerikli, kayıt alınırken, konu içerikli, e, yani a, değerlendirme ilişkin soruları kaydı bitirdikten sonra alalım. tamam Hocam, <gülüyor> <gülüyor> şu cümlenin başında ve la asa dedik ya, ha. orada bir ben güneydi, de as, as açayım aç, hocam. Ha, bir göreyim seni ha. Ah, geldim hocam. Evet, İzzet değil mi? Evet hocam benim. Ha. Evet, İzzet. Söyle bakalım. Hocam, bende basım hatası Ben Bende asla şeklinde elif Maksura değil de normal G var sonunda. Yok, hani... kardeş, yani atar... Arkadaşlar, farklı bir o... anlam çıkar mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani hakikaten e, yıllardır aynı şekilde basılıyor bu kitap. Yani basım hataları da var. Bunlar düzeltilmiyor. Ne hikmettir bilmiyorum. Ama bak e, şunu söyleyeyim ben sana. Bu e, göz alışkanlığı aşinalık. Ben siz, bunda, sizin bunda gelişmesini istiyorum. E, Arapça nedir? Bir. Sarftır ve nahirdir. Sarf nedir? Kalıbı gösterir sana. Kelimenin kalıbını. Yani e, nerede görsen tanırsın. Şekli yamuk bile olsa tanırsın. Tamam Şeklini değiştirmiş olsa bile tanırsın. Bir de nahildir, nahirde nedir? Mananın son harekete gizli olması. Yani okuya okuya alıştığın zaman isterse yanlış olsun. Tak şeyini söylersin yani. Aslında oradaki şey, elbette maksular. Yani o, yani altında iki nokta da olsa, iki nokta o işin hakikatini değiştirmez yani. Tamam, bize. Tamam hocam, ben hani, şey olmasın diye sorayım. Ya yani. çok çok şeyler var. Şimdi ben bunu okudum yani bir kaç kere okudum metni. Zaten bu defa kaç kere okuttum ben hatırlamıyorum yani. Orada da hatırlarsanız söylüyordum bak şu fazla şunu silin şöyle yapın falan diye. Yani bir elden geçirilmesi gerekiyor yani. Basının müstafa'nın elden geçmesi gerekiyor. İnşallah geçer yani. Ne bileyim gayime basit bir hayra vesile olursunuz. Önemli şeyler. Evet, başka var mı arkadaşlar? Geçeyim mi? Okumaya. Evet. Öğrenci sordu yine. Tabii böyle her soru heyecan bir kat daha artıyor. Heyecan artınca dua da artıyor yani. Güzel bir şey değil mi? Allah heyecanınızı ve duanızı arttırsın. Tebbeteke Allahu ve vaffakake Allah seni sabit kadem kılsın. Sebat sahibi, azim sahibi kılsın. Başarıya ulaştırsın. Ve edame salih salihellezi a'take qat araftu lezi kute. Yani sen bana bu kadar şey anlattın. Ben bunlardan bir şeyler öğrendim. Bunlardan dolayı bu Salih amelinden bu Salih amellerini Allah daim etsin. Yani başımızdan eksik etmesin bunun için. İlminle bu ümmete yol göster, aydınlık ol. فَلَا تُعَخِذْنِي Bak burada da elif yok mesela, izlet. فَلَا تُعَخِذْنِي bima كَانَ مِنِّي Ya üstad, yani benden sana gelen bu durumdan dolayı beni azarlama. Çünkü ben öğrenciyim. Öğrenci ne demektir? Öğrenmeye gelmiştir. bir takım şeyler vardır. Bilmediği için bir takım şeyleri ne yapar? Yanlış yapar. Ya, şunu bana anlatır mısın? Amma wassefte mine tasdiqi vel marifeti vel iqrari vel islami vel yani şimdi bunları söyledin tam nitelendirdin tasdiyi anlattığım marifet ikrar İslam yapayım. Bunlar aynı şeydir dediğim. Yani man yani bunların konumu nedir? Tamam mı? İman bağlamındaki konumları nedir? Hangi açıdan yaklaşacağız? Nasıl anlayacağız? Ve tefsiruhunna indeki. Yani sana göre bunların bu kavramların açıklaması nedir? Yani bana bunları bir izah edebilir misin? قال العالم "Allah الله الله rahmet eylesin İmam Gazali dedi ki İnne hadi esma e muhtelifen e, muhtelifeten Pardon in hadi in hadi esma e muhtelifa Bunlar nedir? Farklı isimlerdir. Bunların her birisi farklı isimdir. Ve manah vahid. Fakat anlamı birdir. İsimler farklı ama anlamı bir. O da nedir? Uvel imanu vahdahu. Yani yalnızca imandır. Yani nasıl bir iman? Ve zelike bu da şudur. Bi en yukirre bi ennallâhe rabbehu. Bağlantıyı kuruyor musunuz arkadaşlar? Ne demişti? İkrar demişti yukarıda. İkrarın fiili nedir? Yukarı, değil mi? Sen neyi ikrar ediyorsun? Allah'ın Rabb'in olduğunu ikrar ediyorsun, değil mi? Ve yustiqu bi anallah Rabb Rabb Allah'ın Rabb'in hmm. olduğunu tasdik ediyorsun. Allah'ın Rabb olduğunu tasdik ediyorsun. Ya burada. E, e, 3. ile anlatılıyor. Ee, ne diyorduk ona ya? Muhatap şöyle diyor. Eee right anlatılıyor. Ama ben zihninizde otursun diye yani böyle karşılıklı anlamında şey yapıyorum, tercüme ediyor. Yani ikrar demek ne demektir? Allah'ın Rab olduğunu ikrar etmektir. Tasdik demek ne demektir? Allah'ın Rab olduğunu tasdik etmek demek. Ve ya tayakkanu bi Yine yakin demektir. Allah'ın Rab olarak tecrübe edilmesidir. Tam Kesin ve net bir şekilde. Yakine konu olmasıdır. Ve yarifu bilmesi marifet de diyor bak. Marifetin fiiline yarifu. Diannallaha Rabbuh. Yani Allah'ın Rab olarak bilmektir. Maalesef Allah rab olarak bilmektir. Ve <gülüyor> bütün bunlar bir şey anladınız yani bağlantıyı anladınız. Fe hadhi esma muhtelifet. Bu bunlar farklı farklı isimlerdir. Ve manaha vahid. Ama anlamı birdir. Bir örnek veriyorum. <gülüyor> şu adam adam düşünün, bir kimseyi düşünün. Yuqaluhu <gülüyor> bu adama Zaman zaman ne deriz? Ya insan, ey insan. Veya racul. Kim zaman ey adam deriz. Veya filan kim zaman da falanca deriz. E, kim zaman işte ismiyle hitap ederiz. Ve inleme, yani gailu biha. Burada bunları söyleyen kişinin kastı nedir? Vahir. Tek bir kastı vardır. Kimdir o? O adamı kastediyor. Kim zaman insan der, kim zaman adam der, kim zaman herif der. Kim zamanlar der ne bileyim anlatabildim mi? Olayı biraz abartalım. O adam kasteder. Yani bağlam bu şekilde diyor, tamam mı? Fakat daahu bi'asmai bi'asmai muhtalife. Ama O adamı ne yapar? Farklı farklı isimlerle Yani bunların iman bağlamındaki konumu budur. Odakladığı nokta açısından diye ifade ediyor. Evet, soruya geçiyoruz tekrar. Uzun bir soru. Öğrenci tekrar sordu. Allah sana rahmet eylesin. Yani sadece, şunu da unutmayın arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Duasına muhatap olmak için illa toprağın altında olmak gerekmiyor. İnsan tamam, insan toprağın üstündeyken daha çok muhtaç bu şeye. Toprağın üstündekilere de Allah rahmet eylesin diyebiliriz yani. Tamam mı? <gülüyor> Rahimehu Allah sana rahmet eylesin. Lev la ma a'rifu bin nafsi. Yani min qilletil ilmi ve aczir ve. Şunu demiş arkadaşlar. Yani şayet ben bu bilimin yetersizliği, e, ondan sonra ne diyelim e, akli muhakemeden aciz kalmam nedeniyle bilmediğim hususlarda size sıkıntı verdiysem tam size sıkıntı verdiysem affola demek istiyorum ilgili yani size sıkıntı vermek istemedim böyle bir durum yaşatmak istemedim. Estağfurullah. Yani sizden bu kadar faydalanıyoruz. Yani böyle yani sizi altında bırakacak, sizi üzecek bir şey yapmak istemem. Yanlış anlaşıl, yanlış anlaşıl neymiş? فَاِنْ minni ma مَا تَقْرَوُ وَدَّخَلْتُ عَلَيْكَ مَعُونَةً Yani şayet benden size Boşlanmadığım bir durumdan ötürü veya işte boşlanmadığım durumdan ötürü veya size herhangi bir sıkıntı verirsem yani böyle olduğunu düşünüyorsanız selatelumni lütfen beni ayıplamayın yani şunu demek istiyorum bilsem yapmam yani bilen insan hata yapmaz Bilmeyen ne yapabilir? Hata yapabilir. Yani yapıyorsam da eğer hatalar varsa bu kasıtlı olmayan ve bilinmeden yapılan şeylerdir. Kusura bakmayın, beni affedin. Fe inna me'unete çok da şey gelişken bir ne bileyim özür dileyici var burada. Fe inna me'unete mu'aleceti marabil maridhi Hastanın hastalığının iyileştirilmesi zahmeti kime düşer? Halat tabii doktora düşer. Doktor hastasını iyileştirmek durumundadır. Bu iyileştirme sürecinde de o sıkıntılara katlanmak durumundadır. Ve meûnete rumil ame al basi. de görmemesi durumunda, tamam mı? ona gösterilmesi sorumluluğu kime aittir? Görene, vasiret sahibi olana ait. Tabi buradaki körlükle kastedilen bir fizik, fiziksel anlamdaki bir körlük değil, değil mi arkadaşlar? Kederlik, aynı şekilde yenbeği lil alimi bilene de, hocaya da gerekir, ne gerekir? an يتحمل ماونه cahili cahilin zahmetine sıkıntısına katlanması gerekir. Ama buradaki kastettiği cahili az buçuk tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ee, art niyetli tamam mı insanlara e, tahrik etmek niyetiyle hareket eden cahiller değil bir şeyler öğrenmek isteyen tamam bir gayret, bir çaba içerisinde olan kimseyi kast ediyor. Vakat Araftu min mine kelami kelamen ben şunu öğrendim diyor. Bak bu sözden şunu öğrendim. Mesela bir söz var. Kelamen cahil adam korkuyor. Niye korkuyor? Bilmediği için korkuyor. İde semiyahu duydur zaman korkuyor. Evet, bu Bundan bize hayır mı gelir, şer mi gelir? Adam korkuyor. <Sed beautifully> Feyza Sahip bu söz. Onu açıklanırsa ise Ne yapar? İtmin olur Feragat. Yani bu itminen çok hoş bir terimdi arkadaşlar. Şu an yani tam anlamıyla ifade edemiyorum. Yani insan bir kendisini güven içerisinde hissetmesi var. Değil mi? Emin emene kötü bunu veriyor. İtminan bunun daha üst seviyesi. Tamam mı? Yani tamamiyle böyle çok artık rahatlamış. Yani bir gönül rahatlığı da var artık yani içinizce. Böyle bir kelimedir itminan. Eğer bu söz kendisine anlatılırsa ise ne yapar? Eee olur wala hasanu ma faṣsaba al-īmāna wa Ne kadar güzel açıkladım diyor. İmanı, tasdik, yakin, ihlas. Hepsini çok harika açıkladı. Walakin aḫbillni. Fakat yani şunu bana anlatır mısın? Min ayna yanbagī lanā yani şu sözü nerede söylememiz gerekiyor? Yani şu sözün makamı neresidir? Hangi bağlamda söyleyebiliriz? Nedir o söz? Şu inne imanene bizim imanımız mislu imanil meleketi ve rusuli bizim imanımız meleklerin ve peygamberlerin imanı gibidir. Bunu nerede söyleyebiliriz? Yani çoğunuz benden okumuştu arkayıp esaslarını ee, orada bu imanla ilgili ifadeler geçiyordu. Muhtemelen onlar hatırınıza geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi onlarla birleştirirseniz arkadaşlar bu bağlamları e, açıklama çok iyi olur. Umuyorum o şekilde oluyordur. Fakat Fakat şunu da biliyoruz. Nedir o? enhum kanu atva'u lillahi ve celle minna. Onlar melekler ve peygamberler bizden daha itaat, Allah'a karşı bizden daha itaatkardırlar. Yani biz biz onların nezdinde bu kadar iyi değiliz. Ama yani hangi bağlamda bizim imanımız aynıdır diyeceğiz bunu bilmiyorum diyor. Bunu açıklarsan sevinirim diyor. قال العالم رضي الله عنه Allah razı olsun Ebu Hanife dedi ki Kat yani alimtu ben de biliyorum En naukan atba'u Allah minna Ben de biliyorum onların bizden daha Allah'a karşı itaatkâr olduklarını. Yani. yani kibarca sen beni salak mı zannediyorsun yani diyebiliriz yani değil mi? Biliyorum ben de bunu. Yani ben söylerim ama söylerken bilinçli olarak söylüyorum diyor Fakat hatırlattık ben sana anlattım değil mi? Neyi anlattım? Enel imana eylu ameli. Ben sana ilkeyi vermiştim diyor bak orayı bir hatırla. İman nedir? Amel değildir. Değil mi? İman amel değildir. De imanuna bizim bizim imanımız mislu imani Onların imanı gibidir. Lianna sıtkana min wahtaniyeti Rabbi ve rububiyeti ve rububiyetihi orada bir herde unutulmuş ve kudretihi ve bimajjamiin indihi bizim tasdikimiz nasıl tasdik? Rabbimizin bir olduğunu, Rabb olduğunu, gücünü, kudretini onun katından gelen her şeyi ne yapıyoruz? Tasdik ediyoruz. Değil mi? Bi misli ma'a qarat bihil melâhitekot ve sadakat bihil enbiyâ'u farrusu. Varrusu. Yani aynen meleklerin, meydanmerlerin, elçilerin tasdik ettiği gibi biz de bunları tasdik ediyoruz. Asiye etmemiz aynı. Tabiğinde <gülüyor> bu noktadan hareketle zanna <gülüyor> <İdda> ipta ediyoruz ki anna imana na imanil imani il Bizim imanımız aynı meleklerin imanı gibidir. Bi <gülüyor> açıklama burada zihinleri netleştiren ifade burası arkadaşlar dedim. Li bi kulli şey yani biz her şeye iman ediyoruz. Amenet bi'l Bak izzet burada da bir elif unutmuş en El Her sayfada böyle 3-5 tane çıkıyor. Onları gördükçe bak ee, meleklerin iman ettiği her ne varsa biz de onlara iman ediyoruz. Ben size şöyle bir şey diyordum hatırlarsanız. İmanın nesnesi açısından iman artmaz eksilmez diyordum ya. Onun tam açıklaması. İman ettiğimiz şey ne? Allah. Biz de ona iman ediyoruz. Melekler de ona iman ediyor. Bu iman nedir? Aynıdır. Mimma Ayetül Meleke min acayib ayetillahi. Şimdi menekler nasıl iman ediyorlar arkadaşlar? Yani Allah Teala'nın birçok enteresan delillerini görerek. Wallahu <gülüyor> aynuhunah. Bizim göremediğimiz, Tamam şu an şu an itibariyle idrak edemediğimiz Allah Teala'nın birçok ayetlerin delillerini görerek iman ediyorlar. Ama biz bunların hepsini göremiyoruz. Yani onların e, e, bu imanı ile ya, bizim yaptığımız iman aynı imandır diye burada ne yapıyor ifade ediyor.